Bugün sizinle üniversite mezunu olduk, üniversite diplomamızı aldık. Acaba üniversite diplomasından sonra ben mali müşaviri mi olayım yoksa KPSS sınavına girip memur mu olayım? Bunun tercihi üzerinde yoğunlaşacağız. Hemen başlıyoruz. Serbest muhasebeci nasıl olurum? Süreç A. Üniversite mezun olmak 4 yıllık B. Staja giriş sınavını kazanmak 16 dersin oluşmaktadır, test sınavıdır C seçeneği, staj yapmak staj süresi 3 yıldır Yeterlilik sınavını kazanmak. Yeterlilik sınavında 8 ders vardır ve klasiktir. Sonuç artık serbest muhasebeci, mani müşavirsiniz. Soru 1. Üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olmak gerekir? İşletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, hukuk, bankacılık ve finans sadece bu bölümler mi? Değil. Ee, diğer bölüm mezunları da yüksek lisans yaparlarsa serbest muhasebeci mali müşavir olurlar. Soru 2. Stajya giriş sınavını kazanınca staj süresi ne kadardır? Cevap 3 yıldır. Yüksek lisans yaparlarsa staj süresi 2 yıl olur. Muhasebe müdürlüğü 3 yıl yapmışlarsa staj yapmazlar. Soru 3. İş yerinde kaç stajya çalışabilir? 1 kişi. Muhasebe bürosu ve YMBM bürosunda ise sayı önemli değildir. Soru 4. staj giriş sınavını kazanmak için kaç hakkımız vardır? 10 hak. 10 haktan sonra dosya yanar, tekrar dosya açarsınız. Sonuçta sınavda sonsuz hakkınız vardır. Soru 5. Yeterlik sınavını kazanmak için kaç hakkımız vardır? 10 hak. 10 haktan sonra 6 ay bekleme süresinden sonra tekrar dosya açarsınız. Sınavda sonsuz hakkınız vardır. Soru 6. Yeterlik sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekir? Bütün derslerden en az 50 puan, derslerin ortalaması ise 60 puan olması gerekir. E, teskiye notunun ise en az 80 olması zorunludur. Soru 7. Yeterlik sınavlarında bütün derslerden 50 ve üzeri aldım. Ortalamam 60 tutmadı. Ne yapmam gerekir? En düşük aldığınız bir dersten daha sınava girersiniz. Seçtiğiniz bir ders zor olabilir. Ortalamayı artırmak için bir ders değil, 2 veya 3 ders seçilirse daha iyi olur. Zayıf alırım diye korkma. En yüksek puan geçerlidir. Soru 8. KPSA sınavına mı yoksa SMM stajıya giriş sınavına mı katılayım? İki sınavdan birini tercih etmeniz gerekir. Değil. KPSA sınavı yılda bir kez olurken SMM sınavı yılda 3 kez yapılmaktadır. İki sınavda da şansınızı deneyebilirsiniz. KPSA sınavında 35 yaş sınırı vardır unutmayın. Üniversite mezunuyum. Askerliğimi ne kadar süre erteletebilirim? Cevap 2 yıl. SMM stajıya giriş sınavını kazanıp staj yaparsanız 3 yıl daha erteletebilirsiniz. Toplam 5 yıl olur. Serbest muhasebeci malim oldum. ne yapacağım? Kendinize ait muhasebe bürosu açabilirsiniz. Değil muhasebe bürosu açmak zorunda değilsiniz. Çalıştığınız firmada görevinize devam edebilirsiniz. Bilirkişilik yapabilirsiniz. Yüksek lisans yaparak üniversitelerde öğretim üyesi olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayınız. İyi günler.